Merhaba ben Profesör. Xiaomi Mi TV Stick 21. gün uzun kullanım raporuyla karşınızdayım. Kanalımızda ürünleri uzun süre kullanıyoruz ve bu kullanımlarla ilgili raporlar hazırlıyoruz. Abone olmanızı şiddetle tavsiye ederim. Belki bir sonraki raporumuz sizin almayı düşündüğünüz bir ürün ile ilgili olabilir. Bu raporumuzu önce kutuyu açıp içinden neler çıkıyor ona bakacağız. Sonra bu cihazın farklı televizyon modellerinde aynı hızda çalışıp çalışmadığı üstünde duracağız. Hadi başlayalım yavaş yavaş. İlk olarak kutuyu açıyoruz. Gördüğünüz gibi içinden kullanım kılavuzları ile birlikte bir adet kumanda, bir adet flash belleklerden biraz büyük bir cihaz, bir şarj adaptörü, bunların yanında şarj kablosu ve bir HDMI kablosu çıkıyoruz. Şimdi bir kurulum yapalım. Eğer bu cihazı alırsanız bu kurulum ekranı ile kullanmaya başlayacaksınız. Android yazısı ile birlikte merhaba yazısı bizi karşılıyor. Kullandanan hangi tuşlar ile ilerlememiz gerektiği ile ilgili uyarıdan sonra kuruluma başlıyoruz. İlk olarak dilimizi seçiyoruz. Türkçe dil seçeneği mevcut. Bölge olarak da Türkiye'yi seçiyoruz. Eğer bir Android telefonunuz varsa kurulumu oldukça hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Ama biz teknolojiyle aramız iyi değilmiş gibi davranıp bunu atlıyoruz. Cihazı internete bağlıyoruz. Google hesabımızı sonra açacağız. Hizmet şartlarını kabul ediyoruz. Konumumuzu kullanıp bize özel tavsiyeler vermesini istemiyoruz. Android'i iyi bir hale getirelim. O ekrandan cihazdaki uygulamalara ek olarak uygulama yükleyebilirsiniz ancak kurulumdan sonra da Play Store'dan istediğiniz uygulamayı zaten yükleyebilirsiniz. Bu yüzden bunu da aktıyoruz. Cihazda Chromecast desteği var yani telefonunuzdaki görüntüyü televizyonunuza aktarabilirsiniz. Bununla ilgili bir bilgilendirme de var. Evet şimdi biz bu cihazı 3 farklı televizyon modelinde kullanıp görsel uygulamaların açılış hızlarını görmek istiyoruz. Bu yüzden üretim tarihi ve teknolojisi birbirinden farklı televizyonlarda yaptığımız kullanım sürelerini hep beraber bir görelim. Netflix ve YouTube uygulamalarına bakacağız. İlk cihazımız Sony Bravia. 2008 yılında üretilmiş bir cihaz. Teknoloji olarak da bu, rapor, bu raporumuzdaki en eski cihaz bu. Sony Bravia'da Netflix uygulaması 26 saniyede açılmış oldu. İkinci cihazımız piyasada rahatlıkla bulabileceğimiz e ekonomik fiyatlı cihazlardan bir tanesi. Vestel'in alt markalarından Thinlux, üretim tarihi de 2010'lu yılların sonlarına tekabül ediyor. Üçüncü cihazımız piyasanın en iyi modellerinden ve halihazırda hazırda akıllı olan ve yüksek bir işlemciye sahip LG NanoCell. Tabii bu uygulamaların açılış sürelerinde internet bağlantısının da etkisi olabilir. Bunu da belirtmiş olalım. Evet ikinci denemek istediğimiz uygulama YouTube uygulaması. Netflix ve YouTube uygulamaları cihazla birlikte gelen uygulamalar. Yine aynı cihazlarda bu uygulamanın açılış sürelerini hep birlikte görüyoruz. Neden Netflix'e YouTube uygulamalarını deniyoruz? Çünkü görsel bazlı uygulamalar ve açıldıklarında oldukça fazla ön bellek yüklemesi yapmak durumundalar. Bize en sağlıklı sonucu verecek uygulamaların bu ikisi olduğunu düşünüyoruz. Evet Netflix ve Netflix'e Filnox'un YouTube'da ise LG NanoCell cihazlar bu denememizi önde bitirmiş oldular. Skorbot gördüğünüz gibi. Evet dostlar cihaz herhangi bir eski televizyonunuzu çok az maliyette akıllı televizyona çevirmeye yarıyor. Akıllı televizyonlarda bulunan birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Cihaz kullanım esnasında biraz ısınıyor ama bu ısınma herhangi bir şekilde görüntü kaybına, takılmalara veya başka bir takım sorunlara neden olmuyor. Sesli arama yapılabiliyor ama çok iyi çalıştığını söyleyemeyiz. Bir de YouTube reklamları yüklenirken yine internet hızınıza bağlı olarak bir süre bekletiyor bu reklamları, reklamları gösterene kadar. Sony Bravia'nın USB portundan güç alamadı ama Philips ve LG cihazlarda böyle bir durum olmadı. Eğer televizyonunuzdan güç alamazsa adaptör ile zaten çalıştırma imkanı da mevcut. Fiyatı oldukça uygun. Ve yeni bir televizyon almak istiyorsanız ve eski televizyonunuzu akıllandırmak istiyorsanız bizce denemenizde fayda var. Kumanda kullanımı oldukça basit. Akıllı telefon kullanmaya alışık bir insanı bu cihazı kullanırken herhangi bir sorun yaşayacağını düşünmüyoruz. Evet dostlar Mi TV City raporumuz bu şekildeydi. Bir sonraki raporumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.